Dolayısıyla tekrardan hoş geldiniz. Ben hızlı bir şekilde eğine başlamak istiyorum hocam. Trabluspor'la başlayalım. Malum Trabzonspor şampiyonuna gidiyor. Ee, uzun yıllar gelen bir hasret vardı. Sizin zamanınızda da çok yaklaşmış şampiyonluğa. şampiyonla. Hatta 96 senesinde. Trabzonspor için o sene bu sene diyebilir miyiz? Bu sene şampiyonluğa ulaşır mı? Yani şu an e, tabii e, şu konuşmak çok kolay bu bir ama bayağı bir maçlar var yani bu bu inşaatı çok tabii ümit verici ama tabii ki futboldan atlamak olmaz işte erken şampiyonu olmakta olmuyor dolayısıyla herkesin bunu bilmesi lazım biliyorlar bu ihtimalle onun için de Herkes hazırdır. Yani bayağı maçlar kaldı. İki maç kaldı bu devre arası. Onun da 21 maçı var yani. Az değil. Ama tabii ki puan farkı çok. Bunu da söylemek lazım. Devre arası takımın takviye ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz hocam? Yani bu kadar uzaktan bunu söylemek çok zor. Çin'de ne oluyor bunu bilemiyoruz. Sakat oyuncuların durumu nedir? Hoca kimden memnun değil? Hangi pozisyon daha fazla ihtiyacım var? Bunu tabii ki buradan söylemek çok zor oluyor. Onun için yani çok fazla net bir cevabım yok. Hocam, e, biliyorsunuz ki 96 senesinde de şampiyonluğuna çok yaklaştı Trabzon. 2011'de yaklaştı. E, bu sene öyle görünüyor ki çok avantajlı bir durumda. En yakın hakimine 9 puan fark Ömer 14, 5, 5, 17, Galatasaray'la 18 puan fark attı. yanılmıyorsam. Yanım, 96 sezonunda da siz gol kralı olmuştunuz. Hatırladığım kadarıyla. Ve e, o sene kaybeden bir şampiyonluk var. Hem gol krallığınızla ilgili hem de o seneki şampiyonluğu, kaçan şampiyonlukla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum çok bu yani bu çok geride geride girmek istemiyor. Ya, gerekmiyor yani 30 sene önce bir şey olmuş olmuş yani olmamış da 96 ve bugüne kadar bayağı bir zaman vardı ve Trabzonspor'un her sene bir bir şans daha veriliyor yani herkese bir şans daha veriliyor Hem, hem kulübe hem futbolculara hocalara yöneticilere falan ee, yani bir şans daha yani her sene bundan sonrası da aynı olacak. Yani inşallah bu sene şampiyon olacak Şahane Trabzon. Sene ve her gelen sezona aynı işte hedef olarak karşılayacak ve bu zaten bitmeyecek. Yani işte 6. 7. olacak. Sonra 7. sonra 8. olmaya çalışacaksın. Bu demek yani. Büyüklüğü bu demek. Taraftarın bu kadar istediği de bu demek. Bu şehrin hakkı da budur. Onun için yani çok bir nasıl söyleyeyim işte 96'da 95'te 90'da bilmem ne geri gitmek gerekmiyor. Yani yarınki günü çok önemli. Futbolda en önemli yodur. Tabii geçmişi saygı göstermek lazım. Saygı göstermeyen geçmişi gerçeği geleceğini fazla görmesine saygı göstermez. Ama tabii ki bizim bu önemli olan bakışı bu ileride bakmak. Hocam şampiyonluk kutlamalarını gelecek misiniz demiş bir Trabzonspor taraftarı? Ee, gelecek. Ama nerede olacağını bilmediği için biraz. <gülüyor> Biraz yani. Şu an e, e, şu an bilmiyorum o zaman da ne zaman. Mayıs, Mayıs da bitiyor galiba. Sezon. Nerede olacağını bilmediği için. Evet çalış yani serbest e, serbest olsam, çalışmazsam e, muhakkak gelmeye çalışacağım. Hocam bir taraftarımız bu takım 95'lik Trabzonspor'dan daha mı iyi demiş? E, çok çok çok zor bunu söylemek. E, en iyi kadrosu belki de efsane kadrosu, şampiyon olamayan kadro, şampiyon olan kadrodan daha iyi daha kötü da çok zor söylüyor. En iyi kadro o da şampiyon olan kadrosu en iyi kadrosu. Bu belli yani. Peki, Hocam, Acunol Hocalı Halsi'yi satın aldın ve teknik direktörlü konuşulan en çok konuşulan isim de Shotar Barazia. Halsi'nin başına geçecek misiniz hocam? Bu konu fazla açmak istemiyorum. Ee, e, geleceğim haftalarda e, daha netleşiyor şey. Onun için e, ondan sonra daha kolay söyleme söyleyebilirim ve bu konu ilgili daha fazla söyleyebilirim. Hocam Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin şu anda bir hoca arayışı var. Alttan da bir sürü soru geliyor. Beşiktaş veya Fenerbahçe'den teklif gelse gider misiniz? Önce gelsin. <gülüyor> Sonra düşünürüz. <gülüyor> Peki. Ee, hocam Kasımpaşa'da ve Kayserispor'da Trabzonspor'da Türkiye'de teknik direktörlük yaptınız. Kasımpaşa ve Kayserispor'da da 1.50 ortalamaları olduğunu sezonları biliyorum. Türkiye'deki kariyerinize 5 üzerinden puan verseniz kaç verirsiniz? Anlamadım. Türkiye'deki teknik direktörlük kariyerinize 5 üzerinden kaç puan verirsiniz? Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor. Ben Ver mi vermeme gerekiyor bu kaç puan vereceğim diye? Siz ne düşünüyorsunuz yani buradaki kariyerinizle ilgili? Yani kendin kendi için konuşmak biraz zor tabii. Ama Kayseri ben m Kayseri'de m Kasımpaşa'da 2 sene 3 üst 52 puan ile bitirmişim. Ve bu ligi için ve bu puanlara bakarsan çok iyi bir puanım. Bence tabii. Benden sonra Kayseri düştü. Mesela ve Süleyman abi ayrıldığından sonra çok zor Sezonlar geçiyor. Her sene düşme potuna düşüyor. Yani bazen 52 puan alan 5. ve 6. olan bir takım. Benden önce Tolunay Hoca'ydı. O da kupa kazandı. Bazen mutlu olmayan bir camiası var. yani Biz nasıl şampiyon olamıyoruz. Bizi geçen de 4 büyük takımdı. Kaspaşa da aynı söyleyebilirim. 2 sene üst üste 52, 51-52'ye e, yanlış söylemiyorsa bizi geçen 4 büyük bir takım yani öyle mi? yani biz 4 hariç şampiyon olduk diye ee, ve sonuncu sene 23. haftada e, bu fair play'den dolayı e, takımdan ayrıldım 8. idim o, o 23. hafta o Konya'dan bilmiyorum hatırlıyorsunuz hatırlanmıyor musunuz bundan dolayı ayrıldım. yani arasında puan en fazla 4 puandı. yani ikincisi ikinci ve işte 8 arasında sonra Trabzonspor dönemi geldi orada da yani şimdi geri gelmek gitmek tekrar istemiyorum tabii yani ki başarılı olamadım ama yani çok bir salam ve etrafı değildi. yani çok zor bir e, zamanda denge geldi onun için e, kendin e, kendini düşünebilirsiniz yani e, puanı bakarsanız en az bir e, 2 puan e, ortalama alırdım A, aldım galiba bir de yani iki takımda bir e, yani böyle geçmişe bakarsanız hep, hep düşmeye oynayan bir iki kulüp Çok yani yukarıya oynayan değil yani. Hı. Hocam Özelistan'ın Transfer, transferleri bakarsanız bilmiyorum. Bir yazın benim getirdiğin oyuncuları. On sene önce hala oynuyorlar. Ömer Bayram Türk olsa yabancı olsa hala ligde oynuyorlar. 10 sene önce getiren oyuncular. Satan oyuncuları da söyleyebilirsiniz. İşte Babil'leri, Donk'leri, avrabatları işte Gucu oyuncuları, bilmiyorum Hasan Ali satıldı, Seder Keşiman satıldı, 5-4 milyon, 6 milyon, işte 10 milyon. Amrabat, Iscario neydi? bilmiyorum ya. Yani. Çok oyuncu geldi ve iyi transferiyle satıldı. Onun için yani kim kim ne düşünüyor onu bilemiyorum. Ben yani iyi ne tatlıyorum ne, ne oldu. Hocam Özbekistan'dan çok mesajlar geliyor. Orada da 5 kupa kazanınız Güzel bir kariyeriniz vardı orada da. E, fakat ayrıldınız. Oradaki kalenizle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir de neden ayrıldınız? Oraya yani Bitti artık. Yani benim mukamele bitti. E, uç buçuk sene yaşadım. Çalıştım ve yani çocuklar okulu bitirdiler. Gitmek lazım. Aileye dönmek lazım. Tek başınaydım. Çok zor. Yani onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Her türlü bana yardımcı oldular. Kaç kupa? 3-3. 6 kupa mı? 7 kupa kazandık. Şampiyon ligisinde finala kadar gittik. Boğaziye şampiyon ligisini biliyorsunuz. Kolay değil. İran takımları, Kore takımları, Çin e takımları, Japonya takımları, işte Saudi, bu Katar, Dubai baya zor bir. Avstralya ee, şampiyonlar e, ilgi kolay değil tabii orada da bir başarılı olduk sonra döndüm yani işte ha, bence e, yeter diye düşündüm e, ayrıldım öyle bir yeri Hocam, ee, peki Şotar Balazı'nın ileri vadeli teknik direktörlük kariyer hedefi nedir? İleride kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Olacağım bir yere, gideceğim çalışacağım yani. Yine iyi bir kulüp hedef olan, iyi organize eden e, gideceğim çalışacağım, yapacağım. bir takımdan aldım teklifi, e, istemedim çok şey Takım federasyondan birkaç tane teklif vardı. Türkiye'de devre arasında önce de vardı. Orada da kabul etmedim. Katar'dan vardı bir bir de bir teklif. Onu da kabul etmedim. Şimdi bir Rusya'dan vardı çok iyi bir takım teklifi. Onu da kabul etmedim. Bu inşallah iki hafta arası benim geleceğim belli olur ve ona göre hareket ederim. Hocam Trabzonspor'la ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Trabzonspor'da en çok beğendiğiniz futbolcu bir taraftar? Bence Hood'un da oynayanlar her her, her çok zekice teknik veren bir oyuncular ve herkese söyleyebilirim yani orta sahada tabi fakat Setas da onlardan beraber bu 4 artı bu 1 bence çok iyi, güçlü ve zevk veren bir oyuncu var. Onun için böyle bir kişiyi söylemek zor. Her maç birisi gösteriyor veya beraber gösteriyorlar. Hocam ileride bir gün Trabzonspor'a dönmek ister misiniz direktör olarak? Bir seyirci sorusu daha. Şu an Abdullah Hoca çok iyi gidiyor, şampiyon olsun. Evet. Üst üste üç defa şampiyon olsun, sonra daşınırız. <gülüyor> Hocam bir seyirci sorusu daha görmüştüm şu an soruyu bulamadım, aklımda kalmış. Trabzonspor'a önereceğiniz bir Gürcü futbolcu var mı demiş seyircimiz. Maalesef hep geç kalıyoruz. Benim öğrendiğimiz bir iki üç tane oyuncu vardı. Şu an bunları alamıyoruz artık. Ee, ben çok oyuncu söylemem, özellikle Gülcileri çünkü çok dikkat ederim. Ama vardı iki 3 kişi. Ee, bir tanesi ama çok pahalı oldu var. Bir tane Portoya gitti. Bir tanesi işte Karatseliya her maçında iki tane gol atıyor ve çok pahalı oldu. Rusya'da oynayan. Bıçak ve vardı genke gitti. Ee, yarın öbür günde olacak inşallah. Hocam yeğeniniz Karagümrük'te oynuyor galiba. Onu takip edebiliyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz performansını? Takip ediyorum tabi. Ee, performans daha iyi olması lazım. Ee, genç yetenekli bir, bir oyuncudur. Ee, çok özel bir e yetenelim var diye düşünüyorum ama Türk maalesef e, kendisi öyle bir net gösteremedi bir belki kaç tane maçlar oynadı Trabzon'a karşı 20 dakika işte ölmemle geçen sene biraz daha fazla kupa maç oynadı ama yani yeterinci oynam oynamıyor göstermiyor göstermem gerekiyor ve inşallah kalan maçlarda kendini gösterecek. Hocam bir taraftar sorursaydım. Sizin komik anlarınız var biliyorsunuz. Bir tane komik anınızı dinlemek istiyoruz. demiş. Ne demiş? Komik bir anınızı dinlemek istiyoruz demiş. Yani sizin böyle komik hatıralarınız olacak anlatıyorsunuz ya. Şimdi öyle bir e, sipariş vermiş gibi bunu çal diye olmuyor bu iş. Biraz bu e, lazım yani. Yani bunu nasıl diyorlar yani, bunun şair gibi gelmesi lazım, öyle işte bak da anlat diye olmuyorlar. Peki hocam. hocam. ben Türkiye'de alt ye yeterince ilgi gösterilmediğini düşünüyorum. Şimdi yeni gelen yani dürüst kurlarından sonra da biraz mecburi olarak döneceğiz gibi geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi, en, en ilginci budu yani, Dövüş, böyle olmazsa lira'nın durumu kötü olmasa alt yapayım bakalım bak, bak yani böyle bir böyle bir böyle bir saçma bir bakmak işini deli ediyor beni yani demek ki ölsün yar, yarın yani Türkiye bilmiyorum yani bütün daha fazla beter olsun ki gidelim bir alt mı bakalım yani bu alt yapı, alt yapıdır bu yarınki gün odur yani onu bakacaksın yani işte çok güçlü olsa lira ve e, inanılmaz e, ekonomik ve ben aslında Türkiye'de yaşıyorum çok zor görüyorum her şeyi açık her şey e, iyi iyi görünüyor yani ben ben çok zor e, tabii benim bu incelemek bunun tabii çünkü e, ee, ne olduğunu tam net anlamıyorum tabii ama alt yapı bunun ne alakası var bunun onunla, yabancı kural bunun ne alakası var yani bizim çocuklar okula gidiyor yani orada oku okumasın e, diye çünkü işte bir, Almanya'da bir profesör gelecek sonra veya işte bilmiyorum bir inşaatçı gelecek doktor Amerika'dan gelecek de bu ameliyat yapacak diye veya futbolcu gelecek diye değil, yani veya genç antrenörü gerekmiyor. Çünkü bir sürü antrenör var dünyada, olur mu getirelim diye. Yani bu bir ülkenin filosofi ve felsefesi olması lazım, Biz bakışı olması lazım. Biz her sektörde iyiyiz. Yani. Sağlık sektörde çok iyiyiz. İnşaat sektörde çok. Yani dünyada bütün. Çok çok defa anlatmıştım ben bunu. Ee, bütün dü dünya Türk inşaatçılar yapıyorlar. Köprüler, otobanlar, bilmem neler falan filan. Demek eğitimler de alıyorlar. Yani, bunu alıyorlar. Doktorlar eğitimleri de alıyorlar. Bütün dünya burada ameliyatı geliyor. Ee, burada da aynı futboldan niye farklı bir sektör? Bunu çözemedim hala. Ama maalesef fazla bir şey yapamıyorum. Ben aslında bütün kulüplerde altı yapı çok çok önem verdi ve bilmiyorum, duydunuz mu, duymadınız. Kayseri'de bile gençleri birisi basılana imzaladı biliyorsunuz. Eee eski şey eski galiba getirdik nereden getirdik o çocuğu o kayoğnier yaşında aldım İzmir'den çok kişi yani 8 yaşı yani getirdik Kayseri'ye 8 yaşında dün Barcelona ile imzalandı Onun için bu çok önemli Başka türlü nasıl olacak? Yarın öbür gün iki tane zaten her zaman olacak yani iki tane yetene kendin kendine büyüyor. O az yetenek olan daha fazla oynaması gerekiyor. Hocam Pointa eski futbolcunuz galiba Kasımpaşa'dan Trabzonspor için yeterli mi diye bir soru var. Ben bu bu, bu tarz sorunları cevap vermek istemiyorum. Bunu alan hocalar, yöneticiler. Ee, muhakkak bir, bir arkamızda bir fikri var bir görmüş var birinci santrafor, ikinci santrafor çünkü takım bir bir, bir bir o biri oyuncularıyla oynamıyor yani bu uzun bir maraton, maraton oluyor olmuyor yani iki tane Messi bir, bir takımda olmaz yani mümkün değil Neymar bile Messi beraber olamazdı ve olmadı ve kalktı gitti işte Cristiano Ronaldo ve Messi olmuyor beraber. Çünkü olmuyor. Dolayısıyla e, her alan oyuncusunun arkasında bir bir, bir, bir, bir fikri var. Yani, bir düşünüyorlar. Bir kaliteye görüyorlar. Ona göre de futbolcu alınır. Aa, az oynar, fazla oynar. Belki bir gol atar. E, en önemlisi. Ama bir tane. O teki 15 atıyor. Geçen sene Santrafer 25 gol attı. Ben attım 25 gol, yetmedi. Belki bir tane atsaydım Fener'e karşı veya işte bütün bütün seneye atmasaydım ve Van'a atsaydım şampiyon olacaktık yani. <gülüyor> önemli. Önemli yok. Hocam, Trabzonspor'daki oyunculukta önümüzdeki çok soru var. Erken ayrıldığınızı düşünüyor musunuz? Pişman oldunuz mu daha sonra? O dönem hocanın hoca olarak mı? Yok teknik şey futbolculuk döneminizde. Futbolcu döneminde oynadım gittim yani mukamelesi de bitti. Pişman niye Oynadım. Yılmaz Ural Yılmaz hocanın etkisi oldu mu diye bir soru vardı altı böyle okumuştum. Yani, e, Kimseye etkisi yok benim mukamelesiniz bitti. Ee, ve e, Ajax istedi. Ve gittik. Hocam çalışmaktan ne keyif aldınız. Teknik direktör kimde? Olacak zamanınız. Her hocanın bir kendin bu vardı. yani Bir dönüm vardı. Onun için e, hem Burcistan'da hem Türkiye'de hem Hollanda'da hem işte e, İskoçya'da, İspanya'da e, her yerde e, vallahi e, gerçekten orada çok çok şanslıydım. Herkes e, herkesten keyif aldı onu söyleyebilirim. Hem ilişki olarak, hem mavi olarak hem hocalar olarak çok çok şanslıydım ve e, bugün bile geçen iki gün önce üç gün önce Şenol Hoca hocayla oturuyordum. Bayağı oturttuk. Gerileri de öyle. İlişkinlik çok çok yakın. Çok çok severim herkese. Onun için çok şanslıyım bu konuda. Peki oynadınız en yetenekli futbolcu kimdi bu hocam? Beraber oynadınız. Of, of. En büyük oyuncu Michael Audrup'du bence. Oynadığımız en büyük. Yetenekli olanlar Zlatan Ibrahimović çok iyiydi, Wanda Far çok iyiydi. O gün Apo, Hami Yunav çok o zaman da çok büyük bir klas oyunculardı. Gençler Schneider, Wanda Far, Maxwell, Zlatan Ibrahimović. Claudio Canice vardı bu ama artık çok kariyerin sonunda var. Michael Arteta vardı çok iyi oyuncu şu an. Arslan'ın hocası. Şu aklıma gelmiyor yani. Arslan çok yetenekliydi. George King e çok yetenekliydi. Hocam iki ee, sene 2 sene de çok gol attınız burada gol kralı da oldunuz. En attığınız gol hangisiydi? Atamadın gol. <gülüyor> Atamadığım gol en en en unutulmayan yani. O Ferencváros maçları 2-3 tane atamadım galiba şimdi net. Ah hatırlamıyorum ama ee, onlar unutuyor yoksa artık golleri unutsam da unutmazlar neye ne ne fark ediyor. Hocam milli takımla ilgili soru gelmiş. Bizim Türk milli takımı için ıı, ne düşünüyor demiş Volkan Özgan. Ben de bununla beraber sorayım size. Dünya kupasına gidebilir miyiz? Nasıl? Türk milli takımıyla Dünya... ilgili bir soru gelmiş. Dünya kupasına gidebilir takımıyla... miyiz? Yani e, potansiyel olarak bu çok güçlü milli takım. Yani en futbolcu em futbolcu em bu kadrosu bugün kadar herkes nerede oynuyorlar hangi liglerde oynuyorlar çok güçlüler yani. çok tecrübeli ve güçlüler yani şu an poli potansiyel olarak ama yani sanki bazen iyi gidişaattan sonra bir dönem geliyor yani çok çok birden kaybediyoruz bilmiyorum bu nasıl oluyor Portekiz ilk sonra sonra İtalya mı galiba değil mi? Yani İtalya'da Kuzey Makademi ikisinden birisiyle eşleşeceğiz. Yani büyük ihtimalle İtalya'ya çıkacak. Evet. Yani kolay değil. Ama şans yok mu? Var. Bu kolay değil. Hocam Türkiye'de geleceğin şotası olarak gördük bir isim var mı? Nasıl? Türkiye'de geleceğin şotarı ve olarak görünür bir isim var mı? Futbolcu olarak daha iyi şey olay olsun ya şota olarak gelsin ki. He. Yani Olacak size yani, ne var? Maradona'dan sonra birisi oluyor, Pelé'den sonra birisi oluyor. Ne bilirler he he her yerde birisinden sonra birisi uyuyor da şotalan sonra tabii ki olacak yani. Sizin idolünüz var mıydı peki hocam? Nasıl? Sizin bir idol olarak bildiğiniz bir isim var mıydı? Benim ben, ben Maradona çok severdim. En yani severdim. bana Maradona, Maradona severdim. Bu son dönemde yani mesele çok büyük yani inanmaz büyük, büyük bir keyif aldım yani Ona sadece bu son 15 sene için bu kadar keyif veren bir dönem bilmiyorum yani. yani gerçekten şapka çıkartmak ve teşekkür etmek lazım Ayağı, ayağına kalkarak yani. gerçekten inanmaz bir sevk verdi çocuk helal yani. olsun Hocam Ümit da bir yayınım olmuştu. Bilmiyorum izletiniz mi takip ettiniz mi? Onunla da bu konuyu konuşmuştum. Biz Türk mini takımı olarak güzel bir kaleci jenerasyonuna sahibiz. Yani iyi kalecilerimiz var. Ama Florek konusunda bir sıkıntımız var. Bu konu hakkında bir golcü olarak düşünceniz nedir? Uğurcan ilgili mi? Yok genel olarak bizim Türk kalecilerimiz çok iyi. Uğurcan var, işte Mert var. Ondan sonra Altay var. Sakatlanma o da. Mert bir gibi. Kaleci ben ben olarak, Uğurcan da bir kalecilerimiz var. Uğurcan'ın ilk maçı 17 yaşında ben oynatırdım. Neredeydik? Makedonya'da mıydık? Bir yerdeydik yani UEFA maçında. 10 yaşında, 17 yaşında bir kaleci Adosmanlı Kaleci'nde ben oynatırdım ilk. O da dönemler oluyor bazen. Yani bir kalecinin çok bir ülkede 8 tane iyi kaleci gerekmiyor yani bir takım için. İki tane kaleci zaten volkan 20 sene oynadı. Ondan önce 15 senede oynadılar. Her, her, her ülke, ülkede öyle. Şimdi ne kadar iyi kaleci olması Almanlar'da yine iki kişi duruyor orada. 20 seneden duruyorlar yani. İtalya'yı da öyle. Bu fondu ondan sonra ondan önce birisiydi. Yani kaleciler kalecilerin uzun oynadığı için bu biraz daha avantajlı oluyor. Yani milli takım. Ama yani santraforlar öyle değil. Hocam benim sorum kaynadı arada. Ben şunu söylemek istedim. Hani mini takımınız kaleciler iyi ama favori'te pek alternatifimiz yok. Bu konu hakkındaki görüşümde soru onun cevabı budur. Yani bu kolay. Yani bir iyi kaleci uzun oynatıyor. Santraforların bir sakatları oluyor ve ona vuruyorlar. Bu oluyor, şu oluyor. Kolay değil yani. Bunu yaratmak bu kadar kolay değil yani. Bu alt konuştuk. Bir şeyler anlattık. Şunu ettik, bunu ettik. Bu daha fazla çalışmak lazım ve daha fazla futbolcu elinde olması lazım ki 5, 6, 7, 8 tane bir alternatif olsun diye. Yani herkes Santrafor'u arıyor zaten. Bu kadar kolay değil. Hocam, Uğurcan Çekir, Barcelona'dan... Barcelona'da yok, yok Santrafor. İşte, Real Madrid'de on, on sene oldu benzeme oynuyor. İşte bilmem ne Juventus'te yine 35-36 yaşında Ronaldo'ya getirdiler. Manchester United bir Cavani aldı bir 36 yaşında. Sonra yetmedi Ronaldo'yu aldı 37 yaşında. Milan Santrafor'u bulamıyor 42 yaşında. İbrahimovic'i oynatıyor o da durmadan gol atıyor. Yani <gülüyor> Bu hiç öyle kolay değil. E, almak istiyorsanız git öde 300 milyonu. Bampe var, işte Holland var, 300 milyonda evet. da yok yani. Hocam, Uğurcan Çakır, Barcelona'da remat etti oynar mı diye bir soru var. Bu çok kolay oynar bence. Niye oynamaz. Aktif olarak Süper Lekteki yeni oyuncu kimi görüyorsunuz? Demiş seyircimiz. Bugün birisi dersem yine Trabzonspor'dan birisi alırdım Ve Özil inanın belki Fenerbahçe o kadar iyi görülmüyor. Özil da kesinlikle sıraya girer. Biglia'yı çok beğeniyorum. Biglia çok iyi bir oyuncusu. Ama böyle ilk yine e, Trabzonspor'dan o dörtten biri girecek yani. Ve beşten biri girecek şu an. Çok rahat, çok güven, çok e, e, kreatifli oynuyorlar. Birisi şey olur ya. Yani. <Gülüyor> evet hocam çok teşekkür Mesela, ederim son, son hafta öz, ıı, ıı, Mesut bir karşı karşıya bir ıı, gol attı bunu altyapı herkese göstermek lazım yani böyle üstünden topun üstünde böyle uğra sekerek bunu çok yapıyordu böyle bu şansdan değil yani onun bir geçmişi bakın hem pas böyle kapatınca pas veriyor hem karşı karşıya giderken Acayip yapıyor onu. Gerçekten çok özel bir vuruş. Ben mesela kaç tane gol attım, kaç tane karşı karşıya gol attım. Hiç de öyle bir şey görmedim. Ve çocukları bunu birisi gösteriyor, göstermiyor. olmuyoruz bilmiyoruz yani. Onun için çok dikkat veren bir bir vuruşlar oluyor özellikle bu tarz oyuncular dünya yıldızları. Onun için iki varlar, iki oynuyorlar.